Öğrenci koçu kendisine öğrencilik, eğitim problemleri konusunda danışılan, kendisini bu alanda geliştirmiş sınav koçluğu gibi donanımlara sahip profesyonel bir uzmandır, profesyonel bir koçtur.